Şimdi bu güzel fizik sohbetinde diyelim, fizik sohbetleri artık nasıl bir isim bulacağız sohbet bilmiyorum. Serisi. Geleceğin fezel, Gür sayılı sohbet falan mı? Bir şey, yo, güzel bir başlık falan Linç ederler, o olmaz zaten de. Clickbait yapmıyoruz biz ama güzel bir başlık, orijinal bir başlık lazım. Evet. Mesela işte Müjdagül Hoca'ya şey demişti, Kadının Mahrem Öksü, <gülüyor> bakma Durağı vardı. Bunlar çok özgün içerikleri. Mahallek düşünün fizikçi yazın. <gülüyor> Şey, e, Aydın'dan Amerika'ya yolculuk falan böyle seviyor <gülüyor> ya. Amsterdam'ın bakıp Antalya. Köfte piyaz yemeye. <yamıyor. gülüyor> şey yapalım abi, şimdi sana son, şunları sorayım. Şimdi bizi bu, buraya kadar izlemiş olan insanlar illaki olacaktır. Tabii ki Aynen. 10 milyon olmayacak, bunu eminiz ha. ama ilgili insanlar izliyoruz. Biz zaten bunu seviyoruz. Aynen. Ee, öncelikle lisanstan başlamak üzere, dokt lisansta, doktorada, postdoktora tavsiye ettiklerin, öğrendiklerin, tecrübelerin bir genel... Hani bir konuşması olur ya böyle hani yani, ben yapması ya, yapmayın şunları yapın tavsiyeleri alalım. Şey söylemek istiyorum ya bence bu en önemlisi bunu herkese tavsiye ederim. Fizikle alakası yok yani lisansördükle hiçbir alakası yok. Girişimcilik. Bizim kültürün girişimciliğe engel olduğu karşısındayım. Bu da girişimdeki kastım iş girişimciliği değil. Şöyle. Başımıza izak icat çıkarma. O da değil. Soru sorma. Yani... Gecesi. Kastettiğim şu, bir konuda bir şey merak ediyorsun, değil mi? Hocaya soracaksın. Açarsın bilgisayarı, mail ararsın. Bir saat mailin başına düşünürsün. Şöyle yazayım, böyle yazayım, ayı buluyorum. Çok çekinilir. Evet. Çünkü bizim kültürde hiyerarşi çok fazla baskın ve alttakilerin daha susması bekleniyor. Ben yani tabi çok genelliyorum belki, genelleme yanlış olabilir. Ben kendi etrafımda gözlemledim. Etrafta kastım, işte Aydın Felsesi'nde, OTTÜ'de, başka okul arkadaşlarda, Gerek insan düzeyinde, gerek gençlerden, 18 yani altında, 18 üstünde, gözlemlediğim şöyle bir şey var. Ve bunun kültüre olduğunu iddia ediyorum Türkiye'de. Bizim hani şeyimizin parçası ve olumsuz olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bu kadar sıkıntılı olduğunu Amerika'da yaşadıktan sonra karar verdim. Orayı da gördükten sonra. Bizde işte şu vardı Sessiz olmak çok pozitif anlam atfedilir. Hani işte konuşmak, gümüşse... karışmamak. O da var. Yani o değil, kendine alakalı bir şeyden yani bir şey sormaya çekinmek. Anlatabildim mi? Bir konuda fikir beyan çekinmek. Hani şey diyeyim. Mesela bir şey merak ediyorum. Şunu sorayım. Ya farzım. Sen işte sen lisansta matematik bölümü okumayı okuma, okuma düşünüyorsun diyelim. Liseli bir öğrenci. Matematik bölümünü merak ediyor. Kaç tane lise öğrenci, dur ben şu atarım, yıldız teknikteki şu hocaya bir sorayım, matematik hoca sorayım der. Kaç tane lisans öğrencisi, ben bizden doktor yapmayı düşünüyorum ama dur bakayım ben şu bilkenteki doktor, hoca, bir profesör sorayım doktora ne diyor diye der. Kastettiğim bu. Çok haklısın. Anlatabildim mi? Yani mesela kaç kişi mesela bana yazanlar oldu böyle beş tane. Niye mesela beni boş ver, ben daha tecrüben çok az. Ben daha yeni hatta doktora almışım falan ama kaç kişi yazıyor. Ya bak burada şöyle bir Türk varmış mesaj Türkiye'de bir sürü. A bak yeyalı işte Kaltek'te, Oksat'ta mesela şu an Türk var işte. Ne bileyim Kaltek'te Türk var. Ya ben şunu yazayım bakayım nasıl gitmiş acaba der. Mesela bana böyle mailler geliyor ama çoğunun buna çekindiği taraftar. Çoğunun sormadığını düşünüyorum. Ve bu sormaya çekinmeler bizde. Amerika'da bu tam tersi, girişimci çok fazla desteklenen bir şey. So bizi o ilk gittiğimiz zaman, Amerika ilk gittiğimizde ders söylemişlerdi asistanlık yapacağımız için. Yani Amerikalı öğrencilere ders anlatacağım. Şöyle demişler, dediler ki, Amerikalı öğrenciler bildikleri şeyleri bile sorarlar bilmelerine rağmen. Hani bu katılımı göstermek için de, yani biliyorsunuz şu niye böyle oluyor diye sorar bilmesine rağmen. Bu katılım, katılmak istediğini göstermek için bak ben dersi dinliyorum, bak ben bu dersi önem veriyorum, bak katılıyorum. ...bunu gösterme işarettir. Bu olumlu bir şeydir. Doğu kültürlerinde bu olumsuz olduğu... ...onlar tabi hoca biliyor yani Amerikalılar da. <gülüyor> Olumlusu sakın olumsuz düşünmeyin. Olumsuzu yaklaştım yani bu güzel Bizde olsa mesela düşün mesela, lisede öğrenci. Derse katılmak için soru sorup cevabını biliyor. Biz nasıl bakılır ona? Ya i̇şte hocaya hava atıyor, Aa, kendini göstermeye çalışıyor. Ya sen de kendini göstermeye çalışır. Amaç bu. Derse katılıp göstermeye çalış. Derse katıl, onlar da göstersin. Bizde buna olumsuz bakılır, Aa, bildiği şeyi soruyor falan diye. Ya da mesela işte bir... Birine soru soralım. Bir atıyorum liseye bir konuşmacı gelsin. Bir konuşmacada soru falan sorun. Ay Yalaka'ya bak. Hemen sorular soruyor. Ama hemen onunla konuşuyor. Kendi göstermeye çalışıyor falan. Bizde o bakış açısının çok aşırı hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu, sosyal baskıya rağmen gençlerin olabildiğince girişimci olmaya, yani soru sormaya çekinmesinler. Bir insanın mail atmaya çekinmesinler. Cevap gelmesi Önemli değil. Ya sen lisans öğrencisi misin? Alanı mı değiştirmek istiyorsun? Alan değişmiş bin kişiye mail at. 5 tanesinden cevap gelse kârdır. Olumlu bir şey değil bu. Ve çekinme yazarken. Çok aşırı vakit harcamadık ya. Yok yani ama eğil, şöyemezim, O kadar ben meyiller geliyorum beni çok düşünmüş. Önemli değil ya. Sadece cevap atan bir saat düşünecek mi? Hiç önemli değil. Bence en önemli şey bu. Peki e, film, dizi, kitap olarak tavsiyelerin, bölüme başlayacaklara... İşte. Mesela işte... Pardon abi. Aa, şey, fizik kitapları vardı ya, 1-2-3 diye. Hmm, bizim meşhur fizikçi abimizin. Adada unuttum ya, kitaplar bende de vardı hatta. Örnek veriyorum, ben üniversiteye başlayacağım, fizik okuyacağım. Öncesinde bir fizik temelim olsun mu, bir kitap okuyayım mı, bir şey tavsiye ediyor musun yani? Yani şey tavsiye ediyorum ama bu biraz... Feynman'ın kitapları. Ha. Hayır hayır hayır, ben öyle kitap tavsiye etmeyeceğim. Ben şey, İngilizce. Vaktim varsa İngilizce öğrendim. çok daha Kesinlikle yani, bir kere zaten akademisyen olacaksa İngilizce, Tabii bu benim şahsi görüşüm. Fakat şu, bilim yapacağız İngilizce zorundasın. Şu an Almanya'daki researcher da İngilizleyin yapıyor. Bilim dili İngilizce Frans, değil mi? Evet, bilimin dili, en azından yani, fizik Şu için konuşayım öyle. hadi. Belki, atıyorum tıpta belki latincedir, bilemem. Fizik için konuşayım. Fizik yapacaksan, araştırma yapacaksan, yani fizikte bilim insanı olacaksan, şey demiyorum hani fizik okuyup sanayide bir ara, ara gire, bir firmaya gireyim, ne bileyim işte asay sana gireyim, haval, roket sana gireyim, fizikçi olarak çalışayım diyorsan belki çok önemli olmayabilir, o kısmı bilinir. Ama akademide evet. devam etmek istiyorsan. Aynen, yani, bilim insanı olup araştırma yapacağım diyorsan, İngilizce öğlen zorundasın. Ve ne kadar erken öğrendin o kadar iyi. Yani lisede öğrenmek en güzeli. Siz lisede önce öğreniyorsan daha da güzel. Hani onun için yoksa o birazcık aile, imkanlara falan filan kalıyor. Ben mesela lisede öğrendim. Ben bilmiyorum İngilizce benim, benim ailede İngilizce bilen yoktu. Liseye gittiğim zaman işte lisede aslında kendi kendime öğrendim diyebilirim. E yani, tabii çok yardım oldu ama en yani çok bayağı vakit ayırdım, bayağı uğraştım işte. Öğrendim ve en büyük yatırım diye düşünüyorum. Üniversiteye gittiğim zaman çok faydasını gördüm. Daha sonra çok faydasını gördüm. Şey yani, kesinlikle İngilizce. Kesinlikle İngilizce. Vaktiniz varsa onu ayırın. Her şeyden. Çünkü şu, yarın fizikindeysem yaptığın yatırım her yerde işine yarayacak bir yatırım. Hayat ediyorum fizikçeyi okudun, fizikten ilgilenmedin fark ettin. Çünkü popüler fizikle, teknik olarak fizik ama başka şey. Ya popüler fizik herkes sever. Gideyim işte Feynman'ı okuyayım, ama işte kara delikler hakkında şöyle oluyormuş da kütle çekiyormuş ya bu eğlenceli. İşte ilgilenenler izleyip de ne güzel bak geceye gitti, geçmişe gidebiliyor musunuz? İşte to the future izleyin. Aynen öyle. Bunlar eğlenceli. Ama fizik yapacak olsan bunlar ifade değil. Oturup deklemi çözmesi ya da oturup her gün 300 sayfa şey okumaya çalışması zor yani hani kolay bir şey değil fizikçe olmak. Seviyorsanız ekleyin. Yani. Zor. Ben sevdim için daha çok güzel. Ama bundan daha önce İngilizce öğrenecek olursan en azından o kadar yatırım yaptıktan sonra fikrin değişecek olursan yaptığı yatırım boşa gitmez. Anlamış sayıda. Hatta burada kastettiğim şu. Belki yanlış bir tavsiye veriyorum. İnsanlar geldi şunu diyor. Ya işte bilim tekniğin işte, popüler yazılarında okumak, Feynman işte, farmallikçe okumak. Hani fiziği heveslendirmeye çalışmayı söylüyorlar. Ben şunu demiyorum. Fiziğe heveslenmek için şu kitapları okuyayım demiyorum. Şunu diyorum. Zaten fiziği hevesliyseniz bunu keşfedersiniz. Ben, ben okudum. Okurken fark ettim. Yani temel o soru, o içten gelen bir şey. Hani o heves, o merak duygusu. Ve zaten o heves, merak duygusu yoksa çünkü bunu yapmanın da anlamı yok. Dedin parası iyi değil. Yaptığın için bugüne faydası yok. işi sonucunu göremiyorsun. Rekabet çok fazla. Yaptığın et artık insanlar seni anlamıyor. Takdir edemiyor. Hani çünkü takdir en yani az insansız yani takdir etmek ister. Bir mühendis bir proje yaptığın zaman ya şu işte şu işin şu kısesi ben adına takdir görebilsem ama fizik de bu yok. O yüzden en büyük şeyi tatmin duygusu. Merak ettiğin şeyi çözebiliyorsun. Aa bak bundan dolayıymış. Hani Orada yüzeyce insan ya kuantum sepeti, eve, ışık kandırası falan diye anlarken ise, hakikaten ne olduğunu anlayabiliyor olmanın verdiği tatmin tatmini evet, Netflix'te bir belgesel vardı Hawking'in de olduğu. Şu an adını yine unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz ismi ezberliyorum, Ben öyle bir ben <gülüyor> Neyse bir belgesel vardı. Fizikçiler vardı orada zaten. Hı -hı. Büyük ihtimal onlar da tanıyorsundur bilinen fizikçiler. Teorik çalışıyorlar çünkü. Hı -hı. Yani senin dediğin gibi abi, denklemler, denklemler... Aylar, adam yıllarca düşünüyor bir denklemi vesaire. Şimdi ona bakarsan yani çok farklı bir boyut bu. Tabii ki filmler bizi hype'lıyor, bunu hype'lamak diyelim. Gazlıyor ama o yetmiyor diyorsun. Senin zaten bunu kendi keşfetmiş olman lazım. Ve tabii ki bu da bir şekilde ortaya çıkıyor. Sen üniversitede keşfetmişsin. Ee, teorik, fizik öneriyorsun o zaman çalışmayı ama sevenlerine ya dediğin ben, gibi şeyleri var. Dediğin gibi ben bence bir cevap vereceğim. Şöyle bence bir cevap vereceğim. Benim bakışım şu. Tamamen kişisel fikirim ve bence çoğu insanın da kızacağı bir fikir. Herkesin fizikçi anlaması gerek yok. Herkesin fizikçi olması gerekmiyor. Yani ben şey demiyorum, gençlerimizi fiziğe heveslendirelim. Herkes işte fiziğe heveslendirelim. Ben de katılıyorum sana. Bizim Gençimiz inşaat hususundan ihtiyacımız var, mimarada... Mi? Bilmiyorum ki şu an evet. bir milyon tane genç fizik fizikçi olmayı heveslendirelim. Değeri kalmaz. Değeri kalmaz değil, ne yapacaklar? Hayır, yapamazlar da yani. Dünyada yapamazlar. Dünyada böyle bir şey yok e ya. Zaten abi hepsi öğretmen oluyor önerirsiniz şu an Türkiye'de. Fen edebiyat okuyor, fizik okuyor. Kaç tane bu akademiye gidiyor? Çoğu öğretmen oluyor mesela. Yani şimdi şey diyecekler haklı olarak, e sen kendi okumuşsun başta okuma diyorsun diyecekler. Ben okuma demiyorum ama şunu diyorum. Zaten içine merak baksa okusun. Tamam. Ayrıca merak kazandırmaya çalışmak da bak güzel bir şey. Bak şu ayrı bir şey. Sorgulamayı öğretmemiz lazım. Herkesin mesleğinden bağımsız olarak sorgulamayı öğrenmesi lazım. Yani bilimli insan değil ama bilimsel metodu. Bilimsel metodun bence herkesin öğrenmesi lazım. Zaten ve bence çünkü politik olarak da, ekonomik olarak da Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların en başında insanımızın bilimsel metodu bilmemesi ve günlük hayatta kullanmaması gerekiyor. Katılıyorum. Bu aşık karşılığından tut işte şu anki YouTube, düz dünyacılar, her şeyi yani aynı mantıklı. Politik duruma tuttu gerek yok fazla detaylı değil ama... Peki abi şunu sor, dışarıdan öğrenemez miyiz? Hobi amaçlı. Ben dışarıdan teorik fizik öğrenemez miyim, kuantum öğrenemez miyim okumasam da? Merak ediyorsan öğrenirsin. Yok öğrenirsin, sıkıntı yok. ya şey değil. Ya çok basit, çok basit. Okula gitme. Mesela o türün şey var, yani MIT'nin yayınları internette bu arada. Evet. Yani bütün dersleri, MIT'ye gidiyormuşsun gibi bütün dersleri izleyebilirsin teknik olarak. Yani MIT kabul olmasan bile otur, yani, diplomat olmayacak belki ama amacın öğrenmekse izlersin, öğrenirsin. Eğer hevesin varsa çalışmak istiyorsan, o kadar çalışmayı kabul ediyorsan, çalışmada olabilecek bir şey değil, dahil değilsen, dahil hakikaten ah, Bu vardır. çok klip nokta, çalışmada olmuyor.